Merhabalar 5 Aralık Haftasına Hoşgeldiniz Arkadaşlar Bu Videoda 5-11 Aralık Haftasının Hasta Gündemini Değerlendireceğiz Akabinde Burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Artık bu hafta itibariyle tam manasıyla Aralık ayına giriş yapmış bulunmaktayız. E, koca bir Kasım ayını geride bıraktık. Gerçekten Kasım ayının 30 günü sanki bir sene gibi geçti. Benim için de öyle geçti. Bilmiyorum sizin için nasıl geçti ama e, en zoru geride kaldı diyebiliriz. E, artık Aralık ayıyla beraber yavaş yavaş yeni yıl heyecanları da tabii ki. Ee, söz konusu. Her ne olursa olsun yeni yıl e, her sene bizi heyecanlandırmaya devam ediyor. Yani e, tabii ki hepimizin bu tarz motivasyonlara ihtiyacı var arkadaşlar. Yani doğum günlerimiz, yeni yıllar e, bu tarz e, ritüeller e, bizi motive eden, bizi e, tekrar ayağa kaldıran e, bir takım önemli tarihler. E, dolayısıyla tabii ki kutlanmaya değer. Aralık ayı yorumları kanalda 2023 yorumları kanalda eğer ilk defa bu videoyla karşı karşıyaysak, Ocak ayı yorumlarınız, Aralık ayı yorumlarınız ve 2023 yorumlarınızı da bu videodan sonra dinlemenizi tavsiye edeceğim. Aynı zamanda uzun zamandır beni takip ediyorsanız veya yeni karşılaştıysak, kanala abone olursanız, videoyu şimdiden beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Yine 2022 özetlerini yapabilirsiniz, fırsat buldukça dönüş yapacağım o yorumlara. E, aynı zamanda yine e, kanala destek olmak isteyenler varsa aşağıda katıl butonundan veya teşekkür butonundan kanala destek olabilirler. Yine açıklama kısmında e, bulunan linkten telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Evet, e, bu ön bilgilerden sonra hemen haftalık yorumlara geçelim. 5 Aralık tarihinde e, aslında hali hazırda 4 Aralık'ta başlayan Venüs Neptün karesinin etkilerini hissetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. E, Aralık ayı yorumlarında da bahsetmiştim. Özellikle Aralık ayının ilk haftasında Neptünyen yani etkiler oldukça aktif. Zaten Kasım'ın sonunda yine e, bu etkileri hissetmiştik. Merkür Neptün karesi ile beraber. Şimdi e, Venüs Neptün karesi ile 22 derece Yay ve 22 derece balık burcu. Uzun zamandır bu bant zaten tetikleniyor hem Mars-Neptün karesiyle hem dediğim gibi Merkür-Neptün karesiyle bu etkileri uzun zamandır hissediyoruz. Tabii Venüs-Neptün karesi özellikle ilişkileri vurgu yapmakta. İkili ilişkilerde yanılsamalar, aldanmalar, kanmalar, kandırılmalar, bazı spekülatif durumlar. İki kişi arasında kalmak, iki durum arasında kalmak, iki seçenek arasında kalmak gibi temalar ön planda. Çünkü bu değişken burçların etkisiyle beraber tabii ki kararsızlık ve ikilem hali hat safhaya çıkıyor. E, bu aynı zamanda mali konularda da olabilir. Yani iki işi aynı anda yapmaya çalışmak, e, kararsız kalmak, hangi işi yapmam gerekiyor, hangisine daha çok başarılı olurum. Bir tarafta hayallerimiz belki çok gerçek dışı, e, çok pembe hayallerde yaşıyor olabiliriz. Bununla beraber tabii ki mali konularda daha çok kazanmak isterken elimizdekinden de olma imkanımız var. Bu nedenle aslında hem ilişkiler konusunda hem de parasal konularda tam olarak ne istediğimizi bilmiyoruz. Yani elde ettiğimiz şey bizi mutlu etmiyor. İkilem içerisindeyiz. Her zaman farklı bir alternatif var. Her zaman farklı bir seçenek var. Ve bu belirsizlik hali tabii ki Kafamızı bulandırıyor yani e, bu hafta bu etki yoğun bir şekilde yaşayacağız yani kimimiz ikili ilişkilerde kimimiz işiyle alakalı kimimiz e, sağlığıyla alakalı veya parasal konularla alakalı. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğum konularda büyük risklerde almak için uygun bir e, hafta değil özellikle haftanın ilk günlerinde bu etki yoğun bir şekilde hissedeceğimizi söyleyebilirim. 6 Aralık tarihine geldiğimizde ise Merkür-Jüpiter karesi var. E yine yay burcunun son derecesi, balık burcunun son derecesi. Zaten biliyorsunuz Jüpiter retrosu bitmişti. Jüpiter artık koç burcuna doğru ilerliyor ama balık burcunda da yavaş yavaş mükafatları vermeye başlıyor demiştik. Burada tabi 29 derecede meydana gelen bu etkileşim artık bitirilmesi gereken, kapatılması gereken, o konu her neyse bunu hatırlatacak. Yani o söz söylenecek, o karar verilecek, o imza atılacak e veya haddinden büyük sözler verildiyse, haddinden büyük vaatlerde bulunulduysa, bir takım taahhütler içerisinde olduysak geçmişte. Özellikle Jüpiter'in balık burcu geçişinden bahsediyorum. Yani 2022'nin Mayıs ayını düşünebilirsiniz. Burada o verilen sözler gerçekten yerine getirilmediyse, ve bunun bir şekilde hayatımızda aslında aksaklığa yol açtığını da fark etmiyorsak burada belki de artık bu sorumluluğu tatmak adına büyük bir vaatte bulunmamız yine gerekebilir. Aynı zamanda tabi Merkür, Jüpiter kareleri şunu da gösteriyor. Yani hani Birden gemileri yakmak, birden büyük büyük laflar etmek, Büyük konuşmak, çok iddialı olmak, aynı zamanda aşırı özgüven, aşırı özgüvenli söylemler, nasıl olsa ben hallederim diyerek girmiş olduğumuz taahhütler, imzalar, anlaşmalar yani bir kredi sözleşmesidir örneğin yani sizi ciddi anlamda zora sokacaktır ama nasıl olsa ben öderim farklı bir işte çalışırım veya işte ailem bana destek olur gibi bir algıyla yapılan aşırı özgüvenli hamleler için uygun bir tarih değil ama 29 derecede olduğu için demek ki bu geçmişte geçmişten beri süre gelen bir konu yani artık bitirmesi gereken bir konu yani aşırı iddialı olduğunuz aşırı e, kendinize güvendiğiniz e, şov yaptığınız alanlar varsa tabi ki tabiri caizse Artık e, bunu bırakmak gerekiyor yani bunun pek bir faydası yok hani gerçekliği kabul edip o gerçeklik düzeyinde e, makul sorumluluklar almak uygun olacaktır. Tabi bu bazen bizi çok şaşırtan e, hem çok sevindiren hem de çok kararsız bırakan bir haber de olabilir. E, bununla beraber e, yurt dışı ile alakalı bir konu olabilir, hukuksal bir konu olabilir. Hakkımıza e, aradığımız bir durum olabilir. Belki Mayıs ayından beridir bu gündemle uğraşıyoruz. İşte bunlarla alakalı artık bir konu belki de kapanacak ama tabii kara açılar biraz gerilimli açılarda Dolayısıyla e, her ne olursa olsun bir şey kapanıyorsa bile tamamlanıyorsa bile artık e, üzerimizdeki sorumluluğu ve yükü azalıyor olsa bile gerginlikle yaşanacak bir durum olabilir. Tabii bugünlerde söylemlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, kalp kırılabilir, aşırı kibirli tavırlar sergilenebilir. Hiç gerek yok bence. 7 Aralık tarihine geldiğimizde de Merkür'ün oğlak burcu transiti başlıyor. Merkür biliyorsunuz yay burcundaydı geçtiğimiz süreçte ama Merkür yay burcunda rahat bir konumda değildi arkadaşlar. Çünkü Merkür ve yay enerjisi birbirleriyle uyumsuz enerjiler. Dolayısıyla yine odaklanmakta sorun yaşadığımız, konsantrasyon güçlükleri yaşadığımız ama olaya bütünsel bakmak açısından da rahat olduğumuz bir süreçti Merkür akrebe nispeten. Şimdi ise Merkür Oğlak Burcu'nun artık olayları enine boyuna ciddi bir şekilde ele almaya başlıyoruz. Yani sorumluluklarımız, görevlerimiz, kariyerimiz, ailemiz, toplum nazarındaki konumumuz ve duruşumuz her neyse. Buna dair artık oturup ajandamızı önümüze alıp ciddi bir plan ve program yapma sürecine girebiliriz. Gerçekten artık olayları daha realist bir şekilde ve sorumluluğu da üzerimize alarak, bazı kararlar almamız gereken bir süreçtir. Merkürün oğlak burcu geçişi. tabii ki ciddi kararlar alınabilir bu süreçte veya iletişimde bazen duygusal bir soğukluk hali de olabilir. Daha çok aslında resmi bir dili kullanacağımız. Bir süreçtir tabii ki her birimizin haritasında farklı alanda çalışacak ama daha ciddi, daha resmi, daha sonuç odaklı, hedef odaklı olacağımız bir döngüyü başlatacak Merkür'ün Oğlak Burcu Transiti. Yani o yay enerjisinin rahatlığından biraz uzaklaşmaya başlıyoruz. Ve gelelim haftanın en önemli olayına. 8 Aralık tarihinde İkizler Burcu'nda bir dolunay var. E, bu dolunayın videosu zaten kanalda arkadaşlar çok kapsamlı bir şekilde bir video çekmiştim o yüzden e, Burada çok fazla değinmeyeceğim e, Birkaç video öncesinde zaten bulabilirsiniz Şimdi bu dolunay e, Marsiyan bir dolunay e, Ve güzel açıları da var özellikle bu dolunayın kavuşum yaptığı sabit yıldız çok özel e, videoda bahsettiğim gibi e, Demek ki artık bir şeyleri tamamlıyoruz ve kapatıyoruz Ben bu dolunaya hak ediş dolunayı demiştim e, Artık e, Mars retrosuyla beraber Ağustos ayından beridir yapıp ettiklerimizin karşılığını almaya başlayacağımız bir dolunay. Ee, Tabi burada sorumluluktan kaçtıysak, yeterince çalışmadıysak, kendimize karşı dürüst olmadıysak alacağımız netice değişecektir. Ee, çünkü Mars biraz da dürtülerimizi ön plana çıkarıyor, korkularımızı ön plana çıkarıyor. Vahşi tarafımız aslında ilkel tarafımızı ön plana çıkarıyor bazen hiç ummadığımız yerde ummadığımız reaksiyonlarda gösterebiliyoruz Mars etkisiyle beraber dolayısıyla bu dolunlarla beraber aslında kavuşum yapmış olduğu sabit yıldızın etkisiyle hak edilen mükafatlar alınacaktır ödüller ve cezalar artık toplanmaya başlanacaktır zaten sabit yıldızların genel etkileri bu şekildedir yani ödül ve ceza prensipleri üzerine kurgulanmış bir sistemdir dolayısıyla salt kötü veya salt iyi bir sabit yıldız da yoktur bana göre Evet devam ettiğimde 8 Aralık tarihinde Güneş-Mars karşıtlı. aslında zaten İkizler Dolunayının temel gündemi bu ama Dolunay'dan biraz daha sonra meydana gelecek. 16 derece yay ve 16 derece İkizler Burcu'nda. İşte burada iki güç figürünün karşı karşıya gelişi var. Birisi daha otoriter. Daha olgun ve daha egoluyken, diğeri daha hareketli, daha heyecanlı, daha cesur, bıçkın delikanlı. Yani burada aslında iki erkeğin bir tartışması gibi bir hal tablo düşünebilirsiniz. Tabii ki bunu betimleme olarak aktarıyorum. Yani sembolik olarak düşünebilirsiniz. Ee, belki kendi egomuz ve dürtülerimizle karşı karşıya kalacağımız bir süreç. Belki de e, kendi ilkel tarafımızla karşı karşıya kalacağımız bir süreç ama bir çatışma veya bir gerginlik hali olacaktır. Bir tercih yapma durumu söz konusu olacaktır. Artık bir konuyu kapatmak gerekiyor. Artık bir konuda karar vermek gerekiyor. Ee, yola nasıl devam edeceğimizi bilmek gerekiyor. Ee, bu aslında Mars'ın ikizler Burcu transiti boyunca bize hatırlatılan e, konuların belki de e, artık sonucu olabilir. Yani bu dolma enerjisi. Evet, 9 Aralık'a geldiğimizde ise venüs Jüpiter karesi var. 6 Aralık'ta da biliyorsunuz merkür Jüpiter karesi vardı. Yine 29 derece balık ve 29 derece yay burcundaydı bu etki. Şimdi iki iyicil gezegenin yapmış olduğu kare görünüm tabii ki diğerlerinden biraz daha farklı. Burada özellikle aşırı bir iyimserlik hali söz konusu olabilir. Yani aşırı bir özgüven, aşırı bir mutluluk, polyamlacılık hali e, mümkün gibi gözüküyor. E, bazen e, daha mutlu hissetmek için e, hayatımıza güzellikler katmak için iddialı çıkışlar yapabileceğimiz bir süreç etkin olabilir. E, burada tabii ki aşk için her türlü çılgınlığı yapmak, daha çok para kazanmak için e, gereksiz riskler almak, e, mutluluğu ve tatmini bir an evvel yaşamayı istemek gibi etkileri e, aslında çalıştıracaktır. Burada tabi hem Venüs'ün hem Jüpiter'in etkilerini düşünecek olursak lüks ve konfora dair de dikkatli olması gereken bir süreç. Yani aşırı harcamak ne bileyim o anda aslında hiç ihtiyacımız olmayan bir şey mutlaka alınması gereken bir şeymiş gibi gelebilir bize. Kıyafetlere giyme, kuşama, kozmetiğe. E, güzelliğe ve estetiğe aşırı düşkünlük. Yani hiç ihtiyacımız yokken estetik bir operasyon geçirmeye karar verebiliriz gibi aslında e, iyilikten maraz, maraz doğar dedikleri konu yani buna benziyor. E, dediğim gibi e, güzel hissederiz, cömert hissederiz, herkese yardım etmek isteriz, e, kendimizi çok motive hissederiz e, ve aynı zamanda hayata karşı aşırı bir iyimser tabloda söz konusu olabilir. E, burada tabi olaylara pembe gözlükle bakmakta bazen sorunlara yol açabileceğinden normalde içinde bulunmayacağımız durumlarda bulunma ihtimalimiz var e, o yüzden e, bu iyilik halini bu güzellik halini e, kontrolsizce kullanmamakta önemli olacaktır evet 10 aralık tarihine geldiğimizde ise venüs de oğlak burcunda transite başlıyor e, venüs'ün de oğlak burcu geçişiyle beraber artık e, i̇lişkiler konusunda da ciddiyet ön planda olmaya başlayacak demektir. Özellikle evlilikler, bir ilişkinin uzun vadeli olup olmayışı, e, iş birlikteliklerinde güven, güven tesis edebilmek, sorumluluk alabilmek, ilişkide e, uzun vadeli bir taahhütte bulunabilmek her zamankinden daha önemli olacaktır. E, güven arayışımız... E, Terminat arayışımız hat safada olacaktır. Tabii ki Venüsün oğlak burcu transisinden bahsediyorum. Yani aslında bu haftadan sonra yaşanan süreçten bahsediyorum. Burada özellikle kariyerimiz, toplum önündeki tanınma biçimimizde daha çok önem vereceğimizde. E, aşikar, Merkür zaten e, hafta başında oraya geçmişti. Venüs'ün de oraya geçişiyle beraber artık olayları daha ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Yani tamam biz bir takım sıkıntılar yaşadık. Akabinde güldük, eğlendik artık oturup e, durum değerlendirmesi yapma zamanı ve hayatımızın sorumluluğunu alma zamanı gibi bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Ve böylelikle haftanın gündemini de tamamlıyoruz. Yani bu haftanın önemli gündemleri bu şekilde ilerlemekte. Evet buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar aynı zamanda abone olup bildirimleri açmayı da lütfen unutmayınız. Evet şimdi gelelim 12 burcu neler bekliyor ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar bu hafta özellikle hukuksal konular, yurt dışı ile alakalı meseleler, yeni seyahatler, yeni tanışmış olduğunuz insanlarla alakalı daha temkinli olması gereken bir süreç. Burada bilmeden yeni bir maceraya atılmak, yeni bir ülkeye, yeni bir şehre, yeni bir topluluğa veya mecraya girmeye çalışmak sizi biraz zorlayabilir. Arkasında bilemediğiniz, göremediğiniz gizli bir takım meselelerde söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Özellikle bu hafta buna çok dikkat etmek gerekecek. Bu hafta aynı zamanda İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolmayla beraber, e, tabi e, çok ani haberler alabilirsiniz, ani kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, Bilhan Serke kardeşinizle alakalı gelişmeler olabilir. Yine aracınız, arabanızla alakalı, e, eğitimlerinizle alakalı, e, seyahatlerinizle alakalı önemli Tamamlanma, tamamlanmalar ve gelişmeler söz konusu olabilir arkadaşlar. E, tabii hafta itibariyle Venüs ve Merkür'de oğlak burcuna geçiyor. Önümüzdeki süreçte özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı daha ciddi olacaksınız. E, bu konuda daha pozitif gelişmeler yaşamaya başlayacaksınız. E, bu arayışlardan çıkıp artık somut adımlar atmak sizin için önemli hale gelecek. Güzel bir hafta dilerim. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet 5 Aralık haftasında özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar, hayalleriniz, umutlarınız uğruna, başkalarına büyük büyük destekler sağlamaya çalışmak, kendi korkularınızın üstüne gitmek yerine başka şeyleri suçlamak, dostlarla veya arkadaşlarla çatışmaya girmek bu hafta riski gibi gözüküyor. Büyük yatırımlar, büyük borçlar, büyük büyük hamleler için çok doygun bir bir haftada olmayacaksınız. Bununla beraber ikizler burcunda bir dolunay var bu hafta, ikinci evinizde meydana gelecek. Parasal konularla ilgili artık bir kapanış ve tamamlanma var. Ancak harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çok dürtüsel hareket edebilirsiniz. E, mali konularda e, dikkatsiz tavırlar sergileyebilirsiniz. Bu konuda daha temkinli, daha akılselim bir şekilde hareket etmek yerinde olacaktır. Geçmişteki hareket varsa zaten artık bunları yavaş yavaş toler etmeye başlayacaksınız bu dolunayla beraber. Bu hafta aynı zamanda Merkür ve Venüs oğlak Burcu'na geçiyor 9. evinize. Yani yeni bir eğitim almak, yeni bir yaşam yoluna girmek, yeni bir çevreye dahil olmaya çalışmak, yeni insanlarla tanışmak bu haftadan itibaren sizin için oldukça önemli olacaktır. Belki birçoğunuz yeni sınavlar, eğitimler veya sosyal mecra ile alakalı yeni başlangıçlar yapabilir. Tabi bu konuda tanışmış olduğunuz insanların yönlendirmesi de Etkin olabilir gibi gözüküyor. Yargısal konularla ilgili de pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Bu hafta özellikle kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı alacağınız kararlar, evlilik, ortaklık, yeni iş birliktelikleri, Bununla beraber evliliğinizin gidişatına dair veya sağlam bir ilişkiye başlamaya dair özellikle yükselen ikizlerin bu hafta evlilik akti imzalaması, ortaklık akti imzalaması için çok doygun uygun süreçler olmayacaktır açıkçası. Çünkü öngörülemezlik var, hayal aleminde yaşama ihtimali var. Bunlar bu hafta daha çok ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Özellikle size iş birliği teklif edenlerin niyetlerinden emin olamayabilirsiniz. Bu hafta burcunuzda da bir dolunay var artık kendinizle alakalı net bir takım kararlar almaya başlıyorsunuz. Yani geçmiş hatalardan ders alındı, geçmiş kızgınlıklar bir şekilde affedildi. Artık önünüze bakmaya karar veriyorsunuz. Tabi burada bazı ikili ilişkiler alanında da mücadeleler yaşanacaktır. Bu hafta ikizler Burçları'nın kimisi eşleriyle kimisi ortaklarıyla artık yeni bir rota, yeni bir sayfa açabilmek adına bir mücadele verebilir gibi gözüküyor. Bu hafta Merkür'ün ve Venüs'ün de Olak Burcu geçişine şahitlik ediyoruz. Tabii bu iki gezegen. 8. evinize geçtiğinde özellikle mali konularda da şanslı bir süreçtesiniz. elinize bir miktar toplu para girişi olabilir. Eşinizin veya ortağınızın maddi durumu iyileşebilir. Aileden bir mirans tazminat kalabilir. Ee, artık e, başkalarından da destek görmeye başlayabilirsiniz. Kendinizi sağlık anlamında da psikolojik anlamda da daha iyi hissedebileceğiniz bir hafta. Bu haftadan itibaren daha etkin bir şekilde çalışmaya başlayacaktır sevgili ikizler burçları. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Evet 5 Aralık haftasında özellikle Neptün'ün çok etkin bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Neptün burada sizin haritanızın 9. evinde çalışacak ve 6. ev etkin olacak. Sağlık konularında biraz daha dikkatli olunması gereken bir hafta. Lütfen bağışıklık sisteminize dikkat edin. Özellikle seyahatlere çıkıyorsanız takviyelerinizi ihmal etmeyin. Bununla beraber beraber iş yapmayı planladığınız çalışanınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, mesai harcadığınız insanlar olabilir. Onlarla birtakım fikirsel çatışmalar da bu hafta çok vurgulanabilir gibi gözüküyor. Evet yeni bir yaşam yoluna girmeye çalışıyorsunuz, hayalleriniz var, inançlarınız konusunda büyük değişimler yaşıyorsunuz ama bu inançları hayatınıza ne kadar entegre edebildiğinizde tartışılır. Yani burada özellikle Fikirleriniz ve yaşantınız arasındaki çelişki sizi biraz zorlayabilir. E, fanatizm boyutunda bir takım şeylere inanmak günlük hayatınızı zorlaştırabilir. Günlük hayatın akışını durdurabilir. O yüzden e, hayata dengede e, ilerletmeye çalışmak bu hafta çok daha önemli olacak gözüküyor. E, bu hafta aynı zamanda İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Sizin 12. elinizde etkin olacak. Bu dolunayla beraber aslında e, bazı gizli meseleler açığa çıkıyor. Özellikle geçmişte Yapamadıklarınız, hırslarınız, atamadığınız adımlar, öfkeleriniz, kızgınlıklarınız hat safhaya çıkıyor. Tabi bunlar ortaya çıkarken de e, sağlığınıza yansıyabilir, bağışıklık sisteminize yansıyabilir. Burada bunları reddetmek yerine e, bu gerçekliği kabul edip, bunu bir şekilde çözüme kavuşturmalısınız. E, zaten e, Mart ayı itibariyle artık Mars borcunuza geçtiğinde hareket etmeye başlayacaksınız ama e, kendinizin gerçekliğiyle de yüzleşmeniz gerekiyor aslında bu hafta. E, aynı zamanda e, güzel bir haber. Venüs ve Merkür oğlak burcuna geçiyor bu hafta itibariyle. İkili ilişkiler alanında şanslı bir süreçtesiniz. Yani. Eşinizle, ortağınızla, diyalog kurduğunuz insanlarla çok daha keyifli süreçler yaşayabilirsiniz. Yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Sizi destekleyen insanların varlığı mutlu edebilir. E, bu hafta itibariyle daha çok destekleneceğinizi e, görmeye başlayacaksınız sevgili yengeçler. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. 5 Aralık haftasında özellikle e, 8. ev konularında. Ve aynı zamanda 5. ev konularında e, dikkatli olunması gereken bir süreç. Nedir bu konular? Riskli yatırımlar, spekülatif kazançlar, çocuklarınız, cinsel hayatınız, aşk ilişkileri, gizli ilişkiler adına daha dikkatli olunması gereken bir süreç. E, bu hafta bu konuya odaklanmanız gerekecek. Bununla beraber İkizler Burcu'nda biliyorsunuz ki bir dolunay meydana geliyor. E, bu dolunay 11. evinizde etkili olacak. Ve burada artık Geleceğe doğru bir rota çizebilmek adına bazı heves ve hevalardan da vazgeçmek gerekecek. Bu noktada özellikle dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal çevre ilişkilerine dair de geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Bu haftanın bir diğer gündemi Venüs ve Merkür'ün oğlak burcuna geçmesi. Yani 6. evinize demek ki biraz daha eğlenmeden, biraz daha spekülasyondan uzaklaşıp günlük hayatınıza, Günlük rutinlerinize odaklanmaya başlayacaksınız. Belki yeni bir işe girebilirsiniz. İş hayatınızdaki değişimler etkin olabilir. Sağlıkla alakalı önemli kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Ee, özellikle e, gündelik işlerinizi çözme adına daha pozitif bir süreç içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Güzel bir hafta olsun diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 5 Aralık haftasında özellikle eşiniz, ortağınız, güvendiğiniz insanlara dair dikkatli olması gereken bir süreç var. Burada tabi evli olan Başak Burçlarının ailesiyle alakalı, eşiyle alakalı önemli gerçekliklerle yüzleşme ihtimali var açıkçası. Yani sizden saklananlar ortaya çıkabilir siz eğer hayali bir evlilik içerisinde yaşıyorsanız yani kendi kafanızda kurmuş olduğunuz bir eş profili veya evlilik profili içerisinde aslında kendi kendinizi kandırıyorsanız bu gerçekliklerle yüzleşebilirsiniz. Tabii eşiniz yüzünden ailenizle tartışmanız, aileniz yüzünden eşinizle tartışmanız ama bu durumun çok da aslında belirgin bir şekilde ortaya çıkma işi, belirsizliği de ön planda. Dolayısıyla bu konuda temkinli olunması gerekiyor. E, bu hafta ikizler burcuna da bir dolunay var yani dördüncü ev ve onuncu e, evde etkin. Bu hafta gerçekten sizin için kritik çünkü artık hayatınızın gidişatına dair de bir karar veriyorsunuz. Eski defterler sürekli açılıyor, eskiden atılması gereken adımlar atılmadıysa. E, Öfke gösterilmesi gereken konular, tepki gösterilmesi gereken konularda tepkiler gösterilmediyse belki aile büyükleri duruma müdahale edebilir. Veya kariyerinizle alakalı bir seçim yapmanız gerekiyordur ama ev sorumlulukları, evlilik sorumlulukları sizi aşağı çekiyordur. Yani bu alanlarda hayatınızın birçok kritik alanında aynı anda sıkıştığınızı hissedebilirsiniz ama... Bu dolunay hak ediş dolunayı. Dolayısıyla aslında geçmişteki yaptıklarımızı veya yapmadıklarımızı bize gösteriyor. Telafi etme şansı da beraberinde doğacaktır. Hemen panik yapmaya gerek yok. Ee, bu hafta aynı zamanda e, Venüs ve Merkür Doğulak Burcu'na geçiyor. Biraz daha rahatlamaya başlayacaksınız hafta sonundan itibaren. E, bu da artık çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz, hobilerinize yönelebilirsiniz. Biraz daha keyif alacağınız, etkinliklere yönelmeye başlayacağınız bir süreci işaret edecek. Tabi yalnızsanız yeni aşklarda bu haftadan sonra e, çok daha e, yoğun bir şekilde karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım bu hafta özellikle sağlık konusunda iş hayatınız çalışma arkadaşlarınız konusunda dikkatli olması gereken bir hafta Bazı dedikodular ortaya çıkabilir yeni iş görüşmeleri yapıyorsanız eğer şartlardan çok emin olmanız gerekiyor hatta mümkünse bu hafta yeni bir işe kalkışmayın Size sunulan vaatlerin aslını aslarını araştırmaya çalışın derim. Çünkü Neptün çok aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yani çalışma koşulları anlatıldığı gibi olmayabilir. Özlük hakları anlatıldığı gibi olmayabilir. Yani buradaki aslında o rutine dair beklenti ve vaat arasında bir dengesizlik olabilir. Tabi bununla beraber sağlık anlamında da şunu söylemek gerekir çok fazla düşünmekten gereksiz meseleleri çok fazla kafaya takmaktan bağışıklığınızı aşağı çekebilirsiniz yani e, düşündüğünüz şeyler gerçekten bir e, ceviz kabuğunu doldurmuyor olabilir veya e, tamamen yanlış anladığınız tamamen kendi kafanızda kurduğunuz konular olabilir zihninizi sakinleştirmek, bu hafta özellikle bol bol meditasyon yapmak sizin için önemli olacaktır. Yakın çevrenizle alakalı da hayatınızdaki insanlarla ilgili de duyduklarını sizi şaşırtabilir. Ama e, bu hafta duyulanlardan da çok emin olamıyoruz açıkçası gerçekten. E, belirsizliklerle dolu bir hafta. E, bereket bir dolunayımız var ikizler burcunuzda. Bu dolunay 9. evinize meydana gelecek. E, artık Belki de e, o ait olduğunuz Çevreden uzaklaşıp daha geniş bir Perspektiften dünyaya bakıp e, Biraz daha e, Görüş alanınızı büyütmeniz gerekiyor Daha yükseğe çıkmanız gerekiyor ve kuş bakışı Bakmanız gerekiyor İşte bunu fark etmeye Başlayacaksınız bir yurt dışı Planınız vardır bir eğitim planınız vardır e, Ne bileyim kendi Hakkınızı aradığınız bir konu vardır uzun Zamandır gitmeyi beklediğiniz yerler Tanışmak istediğiniz insanlar vardır Yapın artık bunlara dair Adım atın diyor aslında e, bu dolunay bizlere. Yani atılmayan adımların hesabını soruyor bilhassa. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Merkür de oğlak burcuna geçecek. Dolayısıyla ailevi konularda pozitif bir süreç başlayacak. Evinizi dizayn ettirebilirsiniz. Ev aşyaları alabilirsiniz. Evinizde daha çok zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ailenizle e, hoş vakitler geçirebilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar bu hafta Özellikle 5. E, ev konularında ve 2. ev konularında dikkatli olunması gerekiyor. Nedir bunlar? Para. E, paranızı çoğaltmak isteyebilirsiniz. Paradan para kazanmak isteyebilirsiniz. Borsa, bitcoin gibi yatırım araçlarını tabii ki daha bilemediğim e, birçok yatırım aracı vardır. Bunları deneyimlemek isteyebilirsiniz. Ancak e, burada gerçekten risk alırsanız e, durum biraz elinizde patlayabilir. E, bununla beraber kendinizi iyi hissetmek adına bir takım e, gönül maceralarına, spekülatif durumlara... Giriyorsanız da dikkatli olması gereken bir süreç. Hatta e, belki birçok akrep burcunun beklenmedik bir çocuk haberi veya bir gebelik haberi dahi olabilir bu hafta. Yani bu konularda dikkatli olması gerekiyor. İkizler burcunda da bir dolunay var biliyorsunuz 8. evinizde. İşte burada aslında e, kendinizden bile sakladığınız duygularınız, dürtülerinizle, ilgili bir açığa çıkma durumu hasıl olacak. Veya uzun zamandır almayı düşündüğünüz toplu bir para vardır. Bu konu netleşebilir. Bununla beraber bir borcu kapatmak istiyorsunuzdur. Bu durumla alakalı gündemler ortaya çıkabilir. Yine eşinizin veya ailenizin mali durumuna dair de konuların artık sonuçlanacağını söyleyebiliriz. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Merkür Doğulak Burcu'na geçiyor. Ee, bu geçişle beraber tabi biraz daha e, yakın içerinizle diyalog halinde olacağınız, belki kısa mesafeli seyahatler yapacağınız, zihninizin çok aktif olacağı ama güzel anlaşmalar, güzel görüşmeler içinde fırsatların doğacağı bir süreç başlayacak sevgili akrepler. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili Yer Burçları ve Yükselen Burcu Yay olanlar. 5 ee, aralık haftasında özellikle ailevi konularda dikkatli olunması gerekiyor yani siz aşırı iyimser bir tavırla e, aşırı iyi niyetlerle e, ne bileyim evi taşımak isteyebilirsiniz ev almak isteyebilirsiniz ailenizle bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz ama e, durum çok da beklediğiniz gibi cereyan etmeyebilir e, iyilik yapayım derken e, bir şekilde e, olay sizin başınıza patlayabilir veya işte ev almak isterken dolandırılabilirsiniz. Burada özellikle mümkünse ev kiralamak, taşınmak veya yatırım yapmak için işte arsadır, tarladır, gayrimenkuldür bu alanlarda eylemlerde bulunmak için uygun bir hafta değil. Bununla beraber ikizler burcunda da bir dolunay var yani 7. elinizde. Dolayısıyla evli yay burçları da markaj altında bu hafta. Yani... Eşiniz artık bir durumu patlatabilir. Uzun zamandır belki de bunu tutuyordu içinde, buna kendi kendine kuruluyordu bilemiyorum ama bu konuda artık bir patlak verme durumu olabilir. Ailevi bir takım gerginlikler ortaya çıkabilir. Bu ilişki için veya bu evlilik için veya eşinize reaksiyon göstermek için yapılması gerekenler de bu hafta ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda hafta sonuna doğru hem Venüs'ün hem de Merkür'ün oğlak burcuna geçmesi aslında mali anlamda da bir takım iyileşmeler yaşayacağınızı gösteriyor. Yani kazançlar artabilir, bununla beraber harcamalar da artabilir. Yavaş yavaş hayatınıza dair inisiyatif almaya başlayacak ve kendinizi hissetmeye başlayacaksınız sevgili yaylar. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 5 Aralık haftasında... Çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen konular tekrar karşınıza çıkabilir. Zihniniz çok fazla aktif olabilir. Yakın çevrenizle alakalı bazı sırları öğrenebilirsiniz ama bu hafta acele karar vermeden önce olayların netliğinden de emin olmanız gerekiyor. Bu haftanın önemli gündemi biliyorsunuz İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 6. evinizde etkili olacak. Dolayısıyla aslında bu hafta gerçekten bazı sırlar, bazı dedikodular ortaya çıkabilir. Yine sağlığınız konusunda ihmal ettiğiniz hususlar varsa bu dolunayla beraber nüksedebilir gibi de gözüküyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Duyduklarınıza çok fazla odaklanmayın. Kendinizi biraz daha bu konulardan uzaklaştırmaya gayret gösterin. Bu haftanın diğer gündemi ise Merkür ve Venüs burcunuza geçiyor. Ve artık yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorsunuz. Sizin zamanınız başlıyor sevgili oğlaklar. E artık yavaş yavaş sahnedeki yerinizi almaya hazırlanabilirsiniz. Bu hafta itibariyle daha çok kendinize bakacaksınız. Daha çok dikkat çekeceksiniz. Girdiğiniz ortamlarda daha etkin olacaksınız. Ve auranız, ışığınız daha çok yükselmeye başlayacak. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşırsanız mutlu olurum sevgiler. Merhaba sevgili kova burçlarım. Evet bu hafta özellikle parasal konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta. E, Gelirleriniz, giderleriniz, harcamalarınız arasında dengesizlik olabilir. Lütfen bu hafta mümkünse çok büyük alışverişler yapmayın. Zaruri ihtiyaçlarınız dışında hatta hiçbir şey almasanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü kazançlarınızın artacağından bahisle bir takım harcamalar yapıp sonrasında bu harcamaların ne kadar gereksiz olduğu gerçekleri yüzleşebilirsiniz. Bununla beraber dostluklar ve arkadaşlıklar da sınavdan geçiyor. Eğer bir arkadaşınızla alakalı duyum alırsanız hemen kendinizi paralamadan önce onun doğru olup olmadığından emin olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu hafta biraz belirsiz Açıkçası kafalarımız biraz karışık gözüküyor. İkizler burcunda da bir dolunayımız var. Bu haftanın en önemli gündemi ve sizin 5. evinizde aşk hayatınıza dair, çocuklarınıza dair, yaratıcı projelerinize dair, e, bununla beraber e, yatırımlarınıza, riskli yatırımlarınıza dair artık bir tamamlanma ve kapanış aşaması var. Yani geçmişteki yaptıklarınızdan ve yapamadıklarınızdan. Attığınız adımlardan, atmadığınız adımlardan sorumlu olacağınız bir hafta. Ee, Tabi Dolunay videomda detaylı bir şekilde aktardım ama özellikle çocuklarla alakalı sorumluluklar da gündeme gelebilir ya da eski aşklar tekrar karşınıza çıkabilir. Belki de bir tür karma temizliği de mümkün gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda Venüs ve Merkür oğlak burcuna geçiyor. Biraz daha gizli aşklar, eski aşkların değerlendirilmesi, içinizdeki güzellikleri keşfetmek gibi temalar ön planda. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın sevgiler. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta özellikle geleceğinizle alakalı güzel gelişmeler olurken bunları kaçırma ihtimaliniz var. Veya e, kendinizi çok yorgun, çok melankolik, çok kararsız hissedebilirsiniz. Ne istediğinizden emin olamayabilirsiniz. Aslında bu hafta yaşanan... E, Karışıklığın, belirsizliğin temel sebebi sizin motivasyon eksikliğiniz veya sizin aslında kararsızlığınız olacaktır. Çünkü Neptün sizin burcunuzda ve 10. evinizi karalıyor. Yani karşınıza çıkan fırsatları değerlendirip değerlendirmemek elinizde. Ancak aynı zamanda ne istediğinizden emin olmanız gerekiyor. Yani kararsızlık, çelişki ve ekilem hali. E, bu durumu daha da e, sert bir hale getiriyor. Tabii bu hafta mümkünse teklifleri ne, ne reddedin ne de kabul edin. Ama bir şekilde e, fırsatları da cepte bulundurmaya çalışın. E, zaten ikizler Burcu'nda bir dolunay var. Yani kariyeriniz, ev, aile dengeniz ve gelecekle alakalı fırsatlarla alakalı. Bir gündeminiz ortaya çıkacak. Yani ev içerisinde bir şeyleri değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Eski meseleler tekrar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla geleceğinizle kariyerinizle alakalı karşınıza çıkan fırsatlar da aslında ikinci plana atılabilir. Ama o alanda da bir takım gündemler olacağı her şikar. Özellikle bu dolunayda geçmişte yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla alakalı geri dönüşler sağlanacak gibi gözüküyor. Bu hafta aynı zamanda... Venüs ve Merkür de Olak Burcu'na geçiyor 11. evinizde. Güzel haber aslında bu. Bu haftadan itibaren daha çok sosyalleşeceksiniz, daha büyük paralar kazanacaksınız, belki kariyerde yükseleceksiniz. Belki girdiğiniz ortamlarda daha çok dikkat çekmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda hayalleriniz için, hedefleriniz için dost ve arkadaş desteği de alabileceğiniz bir süreç başlıyor sevgili balıklar. Güzel bir hafta olsun. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu haftanın gündemi bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz karışık bir hafta ama dolunayla beraber de bazı konular netliğe kavuşuyor. Bu videodan sonra mutlaka dolunay videosunu da seyredin. Kanala şöyle bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem Aralık ayı yorumları hem Ocak ayı yorumları hem de 2023 yorumları kanalda mevcut arkadaşlar dinlemeyenler için yeni karşılaşan arkadaşlar için. Kanala abone olarak destek olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, yine teşekkürler butonundan destek olmak isterseniz mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus veya opikusastroloji hesabı. Aynı zamanda gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.